Hepinize selam gençler. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle bahsetmek istediğim birkaç tane konu var. Daha iyi kalite için mi? bu arada videoyu 1040p izlemeyi unutmayın. Videoyu da beğenirseniz like atarsınız aşağıdan. Bu arada baştan söyleyeyim kimsenin ekmeğine taş çıkarma gibi niyetim yok. Sadece küçük yaştaki arkadaşlarım bilmediği birkaç tane olaya açıklık getirmek istiyorum. Şimdi e, ilk şu konudan girmek istiyorum Youtube'a eskiden Raggedit yazdığımız zaman Bir olayın fiksi veya e, Bir olayın Nasıl çözüleceği falan çıkardı Şimdi ise Komik bir şekilde sonuncu veya Veya CraftRide gibi serverlarda çekilen Boş boş işte 6 blok Vurdun Raggedit gibi videolar çıkıyor Yani buna inanan Küçük yaşlı kardeşlerimiz cidden Üzülüyorum bunun en basit örneği kendinize deneyebilirsiniz. Reach Display modu yükleyin mesela. Fight atın adamla. En fazla vurabildiğiniz bloğa bakın. 3 bloktan fazla vuramazsınız. En fazla 3.0 yani. 3.1'den vurmanız için abi sizin hile kullanmanız gerekiyor ki onda da ban yersiniz. Komik bir şekilde şu an birine hile dediğin zaman hile kullanmıyorum regat kullanıyorum diyor. Bu arada dediğim gibi kimsenin ekmeğine taş çıkarmaya çalıştığım falan yok. Zaten satanların çoğu da arkadaşım. Onlar da biliyordur yani, böyle bir şey yapmayacağımı, yapmadığımı daha doğrusu. Sadece konulara açıklık getirmek istedim. Ve bu arada daha fazla böyle sesli video istiyorsanız, yorumlarda belirtisiniz, sevinirim. Şu an abladım um iyi yani, kaliteli videolar atmaya çalışıyorum. Başta da dediğim gibi, 1440 payı izlerseniz sizin için daha iyi olur. Çünkü görüntü kalitesi bakımından. Zaten ekranında da koymuşumdur beyler. Regate yazdığımda YouTube'a çıkan komik videoları. Milleti kandırmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Siz de bunlara inanmayın. Hani aranızda yaş küçük arkadaşlar varsa bu tür şeylere inanan. Yani bu sadece delay yapar. Hitleriniz delayını siz de bunu uzaktan vurdum olarak sanırsınız. Ama ileride mesela size bu sıkıntı yapabilirim. Minecraft'a bırakırsınız. O regadetler orada kalır. Başka bir oyuna başlarsınız. Başka oyunlarda lag yapar falan. O yüzden videonun ilerleyen dakikalarına default default olması gereken regadet seslerini koyacağım beyler. Eğer regadet kurduysanız ve kaldırmak istiyorsanız ee, oradan baka baka olmayan şeyleri silebilirsiniz. İnanıyorsanız inanmayın yani beyler. Ese en azından bu saatten sonra bilinçlenmiş oldunuz. Bilmeyen arkadaşlara diyorum bu arada. Yani ister kullanın ister kullanmayın en ufak umurumda değil ama Reketinde 6 bloktan vurdurmadığını Yani siz de biliyorsunuz ben de biliyorum o yüzden Yani ister kullanın ister kullanmayın en ufak umurumda değil Ama ileride yaşayacağınız lag problemleri yüzünden Şu an sizi uyardım yani Bu arada böyle eskiden youtuber olup Şu an kimsenin sikinde olmayan bazı kişiler Youtube'a dönmüş Hoş gelmişler <gülüyor> Umarım onlar da bu tür şeylere inanmıyorlardır. Çünkü onların zamanında bu tür şeyler popüler değildi. Ama onlar bu şey üzerinden prim kasmaya çalışacak. Yani adım gibi biliyorum. Çünkü izleniyor abi. Zaten izlendiği için, millete inandığı için ve izlediği için bu tür videoları hala video çekmekte. Bu tür kanallar. Bu tür kanallar dediğim bu arada YouTube hareket yazdığınızda çıkan böyle kalitesiz kanallar. Mesela adam çok boş bir video çekmiş yani en maksimum 5 dakika 10 dakika uğraşmıştır video. Hadi hadi upload render diyelim 25 dakika olsun başta bir regedit yazıyor işte yazıyor 100, 150 dolarlık regedimi paylaştım yazıyor video izleniyor 15k 20k yani 15k 20k kişinin salak olduğuna cidden inanıyorum ben bu arada yani izlemezsin bu arada yani inandığın için giriyorsun o videoya. Paylaşacağını bekliyorsun. Hani açıklama kısmında bir link vermiş. İçindeki koyduğu regette yabancıların beleşten verdiği böyle boktan boktan şeyler. Yani demomaki regette uzaktan vurmak yani imkansız onu söyleyeyim. Bu arada videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın gençler. Ee, yorumlarda belirtirsen sevinirim. Daha çok sesli video veya eski videosu gelmesini istiyorsanız. ücretsiz sıcağıtlı olur. Akşamları canlı yayın açabilirim. Apladım yükseldiği için. O yüzden de bildirimleri açmayı unutmayın, canlı yayın bildirimleri gelir. Büyük ihtimal UHC yayını, SC yayını veya CSGO yayını falan açarım. Zaten başlıktan haberdar olursunuz. Bu konuya da açıklık getirilme sevindim beyler. Çünkü bilmeyen bir sürü arkadaşımız vardı. Hani Yalan yanlış bilgilerle kafaları yıkanmış mı diyeyim. Bir de bu regate kullanırda şöyle bir şey oluyor. Indiriyor altı blok diye regedit. Son uzaktan vuramıyor gidiyor hile açıyor banyo diyor ben sadece regedit kullanıyordum. Yani bu da çok cidden çok yani karşınıza salak yok amına koyayım Bu tamamen sizin aptallığınız. Dediğim gibi hani ister kullanın ister kullanmayın. En ufak umurumda değil. Ben sadece bilgilendirmek istedim. Bu arada güzel bir oyun oldu bu da. Eğer ki beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim sonuzun lafın kısası veler bu tür şeylere inanmayın Bu arada bu tür şeyleri dediğim hani altı blok vurdun hani git falan isterseniz yani gidin hala kullanın umurumda değil de altı bloktan vurdurmadığını bilin yani amacım o zaten kullanmayın diye bir şey demiyorum ama altı bloktan da vurdurmadığını bilin yani ne seveler güzel video olur görüşmek üzere hoşça kalın. bye bye